Merhaba dostlarım ben Serdar ve Altıçay'ın bayram özel bölümüne tabii ki değil bayram özel bölümü değil ama 5. bölüm artık bayrama denk geldi öncelikle bayramınız kutlu olsun belki evde yurtta şeyde ailelerinizle memlekette ailelerinizle kutluyorsunuzdur belki arkadaşlarınızla kutluyorsunuzdur veya belki benim gibi böyle kafanıza göre takılıyorsunuzdur nasıl kutluyorsanız baştan bayramınız kutlu olsun. Gördüğünüz gibi bardak artık Trabzonspor bardağı değil. E, bariz sebepler yüzünden. E, ayrıca şöyle e, yani <gülüyor> e, çayın e, etiketi de şu kağıt kısmı da koptu. Çünkü neden olmasın e, Serdar'ın yüzü neden güldüsün değil mi? E, hazır futbol takımımda Trabzonsporken iken neyse çok girmeyeceğim. Çok şey yapmayacağız. Hoş geldiniz Afaflarım. Baştan hoş geldiniz. Uzun bir süre oldu. E, bu uzun sürede dinlendim. E, dinlenmeye çalıştım. Ee, o sırada belki futbol takip etmeye çalıştım. Bir şey çıkmadı. Ee, Twitter'ı takip ettim. Daha da bir şey çıkmadı. Kötü kötü olduk. Ee, 2020 bütün hızıyla devam ediyor. Ee... <gülüyor> Dünya tarihindeki en fantastik yıllardan birisi olarak devam ediyor. Neyse. Ee, en azından hey, kanal geri girdendi. Değil mi? 2020'nin güzel şeylerinden birisi. Neyse. İyi boş yaptım. Birazcık daha içimde kalmış. Hoş geldiniz. Ay şu ışık var ya. Ay, abi. Şu ışık çok hem çok sıcak yapıyor ortalığı hem çok parlatıyor. Neyse birazcık daha iyi bir ışık olur artık zaman içinde. Bakalım. O zaman çok şey yapmadan geçelim sorular. Ne diyorsunuz? Ee, o zaman soruşuyor. Sadece <gülüyor> üç oyunun içine girme hakkı verseler sırasıyla hangi oyunları seçerdin? Hiçbirinin içine girmezdim. Hiçbirinin içine girmezdim. Çünkü yani hepsi felaketler lan olur mu? Fallout up desen felaket dolu bir dünyada geçiyor, Half-Life felaketler dolu bir dünyada geçiyor, baya çok bayağı çok evrenleri felaketler dolu dünyada geçiyor. E zaten öyle cici-bici bir e, dünya gitmezsiniz. Yani Sims bile yani felaketler dolu bir dünyada geçiyor. Yani yok yangın çıkıyor, o vampir geliyor, su geliyor, bu su geliyor. Boşlar. Yani oyunları oynayalım, oyunları oynandığın zaman. E, oynadığınız zaman, oynadığınız zaman güzel oluyor. O yüzden e, oyunlara o noktada o gözle bakacağız. İçinde, içinde olursanız iyi olmaz. Merak etmeyin. E, bu arada e, tabii ki e, bu yayının sponsoru Bin Yüzlü Tanrı Valar Morgulis buradan da öyle söyleyeyim. Ayrıca e, pencerenin dışında sürekli kavga eden e, kediler ve sürekli gökyüzünde uçup e, bana da ekmek yok mu diye. ...çığıran, bağıran martılarda bir şekilde yapıma yardımcı oluyor. Ses efekti katıyor onlarda. Onlara da oradan teşekkür etmek istiyorum. Neyse yani hiçbirinin içine girmezdim. Çünkü felaketli oyunlar korkunç aslında hepsi. O yüzden hayır. Devamının gelmesini en çok istediğin oyun neydi Ahbap? Ben o açıdan kendim bir şanslı hissediyorum çünkü... ...devamının gelmesini istediğim bütün oyunların devamı geliyor. Fallout'ta öyle belki Elder Scrolls diyebiliriz ama devamının geleceğini biliyoruz yani. Um, Half-Life'ın devamı geldi. Ya devamı değildi. Yeni oyunu geldi. Alex falan. Yani benim istediğim oyunların devamı geldi ya. Ben o açıdan çok mutluyum yani. Ee, çok öyle şey bir şeyim yok. Hayatımın en zor kararı. Böyle bir karar hatırlamıyorum. Ee, benim açımdan güzel bir şey mi olsa gerek bilmiyorum. Yani belki hızlı karar veriyorum bilmiyorum. O kadar zor bir karar verdiğimi hatırlamıyorum ama. Gerçek hayatta kendin gibi olup gizemleri araştıracağın bir seri yapmayı düşünüyor musun? Mesela Türkiye'de yaşanmış vakaları araştıracağın gibisinden. Böyle bir hayalim vardı, böyle bir düşüncem de vardı. Ee, onun şöyle sıkıntıları var. Bir tabii ki benim bunun için kaynağa ihtiyacım var. Ee, kaynak derken de para. Ha, bunu buldum ne yapacağım? Yine büyük bir ihtimalle yapmam çünkü çok zaman isteyecek bir şey yani bunu hayat tarzı halime hayat tarzımı buna dönüştürmem lazım ki hayat tarzımı buna dönüştürmeyeceğim başka planlarım başka hayallerim var ama belki bir gün bir yerlere yine bir dinlenmem gerektiği zaman bir şeyler yapmak istediğim zaman bu olabilir yani Ha kesinlikle olmaz demiyorum ama yani şöyle küçük incecik bir ihtimal o. çok dikkat alınacak bir ihtimal değil keşke yapmasaydım etmeseydim dediğin ve en çok değiştirmek istediğin olay. Ee, yine böyle bir şey pek yok yani geçmişe dönüp şöyle yapsaydım böyle yapsaydım dediğim böyle çok bir şey yok yani en azından net bir şey gelmiyor aklıma o yüzden bir şey yok diyebilirim herhalde bu noktada da gizem videoları gelecek mi gelecek ama her zaman dediğim gibi ne zaman gelecek gelirse nasıl olacak nereden gelecek falan filan bunları artık söylemiyorum arkadaşlar o yüzden ben ahan da gizem videosu veya yarın şu saatte gizem videosu geliyor demediğim zaman beklemeyin ama bir ara gelecek bunu bilin. Senden kaç gündür ses ve seda yok. Hayırdır bir sorum var. Dinleniyordum dostum. Birazcık dinlendim, kedime geldim ve artık karşınızdayım. En sevdiğin slasher türü film ve en sevdiğin oyun villain kim? Sanırım en sevdiğim oyun villain Zekeri Kamstak. Baya çok Infinite'in o zarif hikaye örgüsü, olay örgüsü, karakter örgüsü ee, bana doğrudan Zekeri Kamstak hatırlatıyor. Onun dışında net şekilde hatırladığım bir villain yok ya oyunlarda yani belki God of War'dan Zeus derim ama o da artık çok romantik bir havada söylemiş olurum yani God of War çok sevdiğim seri olduğu için oyunu çok bir şekilde hatırladığım için belki ya bilmiyorum net bir şekilde Zachary Kamsak geliyor aklıma ee, sorunun şeyi vardı en sevdiğim slasher türü film Bilmiyorum ya yani bu öyle çok bir film aklıma gelmiyor ama Jason'ın ikinci filmi falan diyebilirim herhalde ya bilmiyorum. Birinci film okeydi ama ikinci filmden falan itibaren böyle başladı keyif, eğlenceli falan serinin gidişatı onu diyebilirim herhalde. 146. kanal ve 146. Serdar olmanın zorlukları neler? Bundan önceki bütün Serdar'ın ve kanalların e, yükleri böyle hop diye sırtıma biniyor. Yani 145 tane kanal ve 145 tane Serdar'ın yükleri sırtıma biniyor. Çok da onları taşımak istediğim yükler değil. E, ama artık onu o gerektiriyor. Dış Şartlar onu gerektiriyor biraz. E, neden 146? 146 yapmasaydım 140 üstü olacaktı. O yüzden biraz sıkıntı o iş. Kanalın konsepti Gizem'den Roleplay'e döndü. E ben öyle keyif alıyorum abi. Ben öyle keyif alıyorsam az çok öyle olacak. Ki yani Gizem yapmayacağım da demiyorum bu noktada. Bazı ahbaplarımız alınıp biraz tavır yapıyor ama sıkıntı değil. Okey yani ne, ne diyeyim. Bir de yani Gizem'den Roleplay'e dönmesi de ben bence sıkıntı değil abi. Yani YouTube'da kaç tane Roleplay kanalı var bildiğiniz ve kaç tane Gizem kanalı var. Çok fazla Gizem kanalı var. Ya GTA olsun, o olsun, bu olsun Gizem konsepti böyle aldı, büyüdü, açtı, budaklandı falan. Ben çok şeyi sevmiyorum böyle herkesin yaptığı bir şeyi de yapmayı sevmiyorum. Yani ben bir şey yapacaksam farklı bir şey olsun abi. Ben o yüzden gizemlere eskisi olduğu kadar yüklenmeyeceğim ama bırakmayacağım da çünkü bir yanımda her zaman o tarafa bağlı olacak. Lovecraft'la Okyanus'un derinliklerine yolculuk mu? Rowling ile Hogwarts'a yolculuk mu? Hadi bakayım. Yobazlardan hangisiyle şey yapacağız? Evet. her ne kadar güzel bir yazar olsa da ki Rowling de öyledir. Ee, ikisi de biraz yobaz karakterli. Lovecraft'in bayağı ...baya baya baya... ...amerikan muhafazakarlığı var... Ee, ...böyle White Supremacist gibi falan... E, ...beyaz ırkçı gibi falan... ...iyice e, ifadeleri var, şeyleri var... ...hoş biraz o artık şeyden... E, ...çok delice üzüntülü bir hayal... Hay ...hayatı olmuş Lovecraft'ın... ...o biraz sıkıntı yani... E ...açıp bakarsanız... ...işte... Babası erken yaşta delirip ölmüş, annesi erken yaşta delirip ölmüş, annesi erken yaşta delirip ne kadar Lovecraft'e çok tuhaf tuhaf davranmış. Ee, babası ölünce işte dedesiyle birlikte yaşamaya başlamışlar. Dedesi güya zenginmiş ama dedesi de iflas etmiş, ya ölünce de doğrusu iflas etmiyor, ortaya çıkmış falan filan böyle. Şok da şok, şok üstüne şok falan filan diye diye gitmiş yani adamın hayatı. Bir noktada şey diyorsun, olan tamam bu herif yani... Bu herifin başka türlü çıkması imkansızmış zaten falan diyorsun. Savunumdan falan değil de. O yüzden Lovecraft olabilir. Çünkü Rowling'in birazcık daha... E, Love, Rowling de biraz bir öyle havalar var. Ama e, onun bir çarşayı varmış artık. İmkanı varmış yani. Aa, ulan yaptığım yanlış falan diyebilecek imkanı varken dememiş. E, sıkıntı yani Rowling biraz. O yüzden Lovecraft'la Okyanus'un derinliklerine kesinlikle. Geçen 6 çayında hayalim bir oyun yapmak olduğunu söylemiştim. Peki bu oyunun türü ne olurdu? Oyunda ne anlatırdın? Hayalim bir oyun yapmak değil. Geçen yani geçen 6 çayında dediğimi şu an çok net hatırlamıyorum ama hayalim değil. Planım o. Yani dümdüz e, planladığım gelecek o. Yani hayatımı ben bu şekilde kazanmak istiyorum oyun yaparak. Ve yaptığım ilk oyunlar korku oyunları olacak ki sizlerle bazı ayrıntıları da tabii ki zaman içinde paylaşacağız. Beklemede kalın ama e, ilk oyunlar korku oyunları olacak. E, oyunda ne anlatırdım? Artık onu zamanı gelince göreceğiz. İleride hangi korku oyunu çekeceksin? Ee, bu bir e, yine sürpriz olsun. Ee, geldiği zaman e, şey olsun. Ama aklımda çok spesifik bir oyun var. Ee, çok videosu gelmedi. Sarım bir veya iki videosu falan yapmışım da. Rahat saçımla oynuyorum. Ee, ama e, videosu gelince bence seveceksiniz. Ki zaten bence halihazırda sevdiğiniz bir korku oyunu. Gelince anlarsınız zaten tahmin edenler çıkar yani yorumlarda. Ben de kendi oyunumu yapmak istiyorum. Bana öne önerebileceğin uygulamalar var mı? Unreal Engine gibi. Ha. Şimdi. Yani şöyle. Oyun yapmak çok aslında kapsamlı bir iş. Çok basit bir şey yapmak istiyorsan Game Maker diye bir şey var program var, motor var. Yani kendi oyunu rahat rahat yapabilirsin. Yani Unreal Engine de sana çok yardımcı olabilir. Kodlama Ayrıntılı bir kodlama bilgisine sahip olmadan orada yine kodlama yapabiliyorsun. İşin model kısmına geçmek istiyorsan Blender var oradan bir şeyler yapabilirsin. Ee, design kısmı içinde aslında spesifik uygulamaları var. Genelde insanlar farklı farklı şeyler kullanıyor ama Articy Draft diye bir e, uygulama var, Designerlar için müthiş bir program. E, bu ücretli, Game Maker de ücretli tabii, Unreal ücretli değil bildiğim kadarıyla. E, ya bunlar var ama yani ya işte bir yanından seçmen lazım. Ben oyun yaparken şununla göre, şunla ilgili bir görev almak istiyorum falan demen ben lazım. Ne dediğim gibi çok daha basit bir şey yapacaksan ben hepsini tek başıma hallederim diyorsan. İstersen hepsini kullan ama bir bitirme daha küçük bir şey yapacaksan e, Game Maker Game Maker miydi? Şey, unuttum ha. Neyse. O, o, o şey yapabilirsin yani. Onu kullanabilirsin. En sevdiğin kahve Shibo diye mi telaffuz ediliyor? Shibo diye mi telaffuz ediliyor? Bilmiyorum ama o. E, çok güzel kahve. Harika kahve. Çayımdan da bir yudum alayım. Sence muhaberin geleceği hangi faction ile en iyisi olur? Şimdi şöyle. Fallout dünyasından bir soru bu bilmeyenler için. Fallout serisi her zaman eski dünya ile eski dünya fikirleri, sembolleri, ideolojileri ve teknolojileriyle ya yeni dünya fikirleri, sembolleri, teknolojileri falan filan eski dünya ve yeni dünyanın çatışması üzerine kuruldur. Ve aslında oyunun içinde gördüğünüz, seri içinde gördüğünüz karakterler, mekanlar da hep bu çatışmanın arasında kalan. E, unsurlardır. Hep bu çatışmanın kurbanı olanlardır. E, o yüzden şimdi Mojave'ye yani New Vegas'a baktığında e, eski dünyayı baz alan Faction'lar var. Yeni dünyayı baz alan Faction'lar var ama genel olarak eski dünyayı baz alan Faction'lar daha bir baskın. İşte Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti Amerika'yı baz alıyor. Cesar'ın Lejyonu Roma'yı baz alıyor. En azından bir, ilkel bir Roma dönemini baz alıyor. Bu e, ben ikisini de seçmem. İkisi de eski dünya. Ha, ben özellikle yeni dünyayı da seçerim demiyorum. Daha çok bir çünkü şey var Fallout dünyasında. Genelde hep bir işte okey yani eski dünyanın işlemeyen özelliklerini bırakalım. İşleyenleri alalım ve yeni bir dünyayı da biz kuralım kafası oluyor yani. Hep bir sentez olayı var. Sentezle gitme olayı var. E bu sentezden yola çıkarak herhalde House derdim ya. Mr. House ve e, bağımsız New Vegas derdim. Çünkü yani diğer Faction'lar da çok öyle müthiş Faction'lar değiller. Çelik kardeşliği olsun veya ne bileyim neler var. Çeteler olsun, diğer dandik dandik kabileler olsun. Bunlar da çok müthiş Faction'lar değiller. House derdim. O da biraz Tiran kafasında gidiyor ama en azından şey diyor. Abi bak 50 yıl içinde, 100 yıl içinde Ay'a çıkacağız falan diyor böyle yani. bir Kafasında bir fikir var. Diğerlerinin çok bir planı yok. Adam ben büyüyeceğim diyor, öyle geçireceğim diyor. Öyle yani. Ağustos ayına özel bir programın var mı videolar için? Ağustos ayına özel bir programım yok videolar için. Ee, seriler konusunda birazcık daha sadeleşmeye gideceğim. Yani böyle zırtbırt. artık yeni oyun görmeyeceksiniz. Ee, var olanları bitirmeye çalışacağım. Yeni bir dediğim gibi bir korku oyunu gelecek. Ee, ama spesifik özel bir planım yok. Yani birazcık daha kafama nasıl eserse öyle gidiyorum. Ee, bakalım. Lan kayıt, kayıtlayayım değil mi? Ha, kayıtlayayım okey. Bazen böyle şey oluyor. Ha ya biraz ara vermemin sebebi Böyle işte ne bileyim bir video böyle donuyor falan yükleyemiyorum. Diğer videoda ses olmuyor falan. Öbüründe başka bir şey oluyor. İşte bir tanesinde edit programı falan patlıyor falan filan. Böyle ola ola bu küçük küçük teknik problemler beni çok sinirlendiriyor. Ben böyle çok şu İyice soğuyorum. Böyle teknik problemler yaşadıkça hemen soğuyorum. Ee, neyse. O soğuma dönemi geçti yani. Şu an iyiyim. Ee, ...ama bir yandan da iyice paranoyak bir şey aldım. Yani olan teknik problem var mı yok mu falan ne durumdayız diye. neyiz şu an, şu an güzel. Ee, Kayıtdayız yani. <gülüyor> Outer Worlds oynayacak mısın? Outer Worlds oynamayı planlamıyorum şu an. Belki gelecekte oynayabilirim. Ee, yani kafamda spesifik bir plan oluşursa... ...belki yeni bir çalışan gelirse... ...belki eski çalışanlarından biri gelirse... Outer Worlds oynayabilirim. Ama şu an Outer Worlds oynamayacağım. Böyle bir planım yok. Oyun oynama dışında incelemeyi de düşünür müsün? Yani dediğim gibi bazı serileri özel olarak hikayeleri incelemek için yapıyorum ama ee, oyunların oyun incelemeleri yapmayı şu an istemiyorum. Yani, yani bilmiyorum çok şey gelmiyor bana. Ya yani oyunu oynarken düşüncelerimi sunmak veya oyunun sonunda düşüncelerimi sunmak veya belki başına düşüncelerimi sunmak daha iyi geliyor. Belki daha spesifik şeyler yaparım sıra Özel videolar ama öyle çok bir planım yok. En fazla nefret ettiğin oyun ne? Five Nights yok yok yok. Rahat ee, Çok nefrettim nefret ettiğim oyun yok ya. Yani dediğim gibi böyle bir düşünce aklıma gelmiyor. Eee Hakikaten yok yani. Evet. Ben böyle sevgi, pozitif duygulara dolu bir insanım falan. <gülüyor> Neyse aboplarım böyle yani. Ee, şu an bugün bu haftaki ya bu bölümki e, sorular bunlardı. E, eğer sizin sorduğunuz sorulardan birini cevaplamadıysam ya sorduğunuz soru uygun değildir ya cevaplamam uygun değildir veya e, önceki videolarda önceki altı çay videolarının birinde cevaplamışımdır. O yüzden e, yani sorularını sormadan önce bir bakın bakayım. Önceki 6 çayı şey videolardan. Çünkü 4 tane daha var <gülüyor> bunlardan. Yani orada da böyle ayrı ayrı sorular soruluyor. Bazen çok sık sorulan soruları cevaplıyorum ama yani tekrar sorulan bir soruysa çok büyük bir ihtimalle cevaplamayacağım. O, o gözle bakabilirsiniz. Neyse. Böyle. Ve izlediğiniz için ee, teşekkürler ahbaplarım ap beni çayınızı alarak e, takip ettiğiniz için çok çok teşekkürler ee, şu an lafı biraz uzatıyorum çünkü az çok outro'umu nasıl yaptığımı unuttum ama bence çok da ezber bir outro olmamalı zaten hepinizi seviyorum ee, bayramınız kutlu olsun çayınız sıcak ve taze olsun ee, serin rüzgarınızda bol olsun diyeyim ne yapayım hatta yüksek çözcülükte kalmanız dileğiyle bay bay